Arkadaşlar herkese selam. Bugünkü konumuz başlıktan da anlaşılacağı gibi sahte şampiyonlar. Sosyal medya mecralarında dövüş piyasası dünya şampiyonlarından geçilmiyor. Hangi hocanın tabelasına baksak dünya şampiyonu anasını satayım. Hangi sporcuya baksak dünya şampiyonu. Tamam. Tamam da bence önemli olan soru şu. Peki dünyanın bundan haberi var mı? Kimileri çizgiyi hiç tutturamamış. Sahte şampiyonlar, antrenörler diye aramanız yeterli. Neler neler çıkmıyor ki. Onlara dünya şampiyonluğu da yetmemiş. Kendilerini tarif ederken veya önlerine ekledikleri taglarında kendilerini kainat şampiyonu olarak tanımlıyorlar. Hani Venüs, Dünya, Mars'ın ortaktaşa katıldığı bir şampiyona oldu da biz mi kaçırdık? Ya da Samanyolu ve Andromeda galaksileri arasında bir şampiyona gerçekleşti de ödülü olarak göktaşı mı verildi? Arkadaş işin özü şudur. Dünyada binlerce organizasyon var amatörde ve profesyonelde her organizasyon kendi şampiyonlarını çıkartıyor her sene profesyonel ve amatörde değişik spor dallarında dövüş dallarında on binlerce şampiyon çıkıyor buna rağmen hayatında toplamda üç kereyi bile tamamlayamamış 3 kere bile maça girmemiş adamlar kendilerini dünya şampiyonu, 10 kere Avrupa şampiyonu, 5 kere bilmem nerenin şampiyonu, şu kadar dünya şampiyonu, şu kadar ulusal şampiyon oldum diye tanıtıyorlar. Bakın hiç unutmuyorum, ben artık 50'lerime dayandım. Türkiye'de Wushu'nun, kickboksun, Muay Thai'nin, federasyon olması için çalışan bir sürü eski sporcu, ve antrenör arkadaşım var. Bazen bu yeni jenerasyonun kendini ifade etme şekline bakıp gülüyoruz. Yani şaşırıyoruz. Hiçbir sıkıntı çekmemişler. Zaten her şey hazır. Ve artık internetin de kendilerine vermiş olduğu bu kolaylıktan dolayı Instagram'da orada, burada, şurada kendilerini şampiyon şampiyon şampiyon olarak tanıtıyorlar. Öyleyse ben size herkesin kolay kolay sahip olamayacağı bir ayrıcalığı tavsiye edeceğim. Hiç dünya şampiyonu olmamış bölgenizdeki hocaları bulun ve onlardan ders alın. Biri önüne ne kadar çok tag ve ünvan ekliyorsa durup biraz düşünmek gerekiyor. Neden en iyisiyle yetinmeyip onlarca ünvan ekliyor acaba diye düşünmelisiniz. Mesela bir spor dalında beşinci dansınız diyelim. Kendinizi siyah kemer beşinci dan olarak tanımlarsınız öyle değil mi? Önüne aynı zamanda dördüncü dan, aynı zamanda üçüncü dan, aynı zamanda ikinci dan gibi ünvanlar eklemezsiniz. Ulaşabildiğiniz en son noktayla kendinizi tanımlarsınız. Aynı zamanda yeşil kemerim, bir de üstüne sarı kemerim, hatta ve hatta bir de beyaz kemerim demezsiniz. Tabii ki eğer kronolojik bir sıralama yapmıyor, bir tarihi bir şey ortaya koymuyorsanız. Sözün özü pirim. Sahte şampiyonlara fırsat vermeyin. Sahte antrenörlere fırsat vermeyin. 3 ay spor yapan kendini şampiyon tanımlıyor. 3 ay spor yapan kendini antrenör tanımlıyor. İnternette öyle şeyler izliyorum ki, Adam daha elliyi tutamıyor. Adam daha gardını alamıyor ki öğrencisine öğretecek. İşin teknik taktik boyutundan haberi bile yok. Arkasına çıktığı öğrenciye vur vur vur vur demenin koşluk olduğunu zannediyor. Hele bir de EFOLAR var. EFOLAR'dan hiç bahsetmek istemiyorum. Efo nedir Murat abi derseniz söyleyeyim. Hani çiğ güçleriyle sizlere dokunmadan dayak atanlar. Bu EFOLAR'ın Ringe çıktıklarındaki hallerini görmenizi isterim. Hatta bir tanesi diyor ki 5 bin dolar ödül koyuyor. Diyor ki beni dövebilen, dokunabilen 5 bin dolar alacak. Bir tane karşısına boksör çıkartıyorlar. Boksör bunu evre çevire dövüyor. 5 bin doları da alıyor. Kolay para. Bir zaman sonra antrenör de kendisinin mükemmel olduğuna inanıyor. Yani kendi yalanına kendisi inanıyor. Lütfen dikkat edelim. İşte bu nedenle... Bir dahaki videomda bana göre EFOLAR'la dahil olmak üzere real hayatta asla işinize yaramayacak dövüş sanatlarından bahsedeceğim. Belki bu konuda haterlarım olacak, beğenmeyenler olacak ama ben kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Aksini ispatlayabilen, aksini iddia eden varsa o videonun altına yorumlarını paylaşırlar. Biz de yanlışımız varsa döneriz. Okey, esen kalın. Kendinize iyi bakın. Selamlar.